Ömer Gazi Hazretleri'nin Türbesi'ndeyiz, ya da diğer adıyla Donsuz Ömer. Hakkında birçok hikaye var, birçok rivayet var özellikle yaşamıyla alakalı. Ben onlardan başlayayım kısa kısa. 1071 yılında Malazgirt Savaşı Savaşı'yla Anadolu'ya geldiği, buraların çok bereketli ve sulak olduğunu düşündüğü için Akkent'te yani diğer eski adıyla Zelve'de kaldığı söyleniyor. Buraya yerleştikten sonra kendi tüm akrabalarını da buraya yerleştirmiş. Bu hikayelerden bir tanesi. Diğeri de 1392 yılında Yıldırım Beyazıt zamanına geçiyor. Yıldırım Beyazıt, Ömer Gazi'nin babasında tımarlık vermiş. Tımarlı spahiler, oraya hiç girmeyeceğim. Tımarlık vermiş, arazi vermiş buraya işletmesi için. Babası yaşlanınca artık oğluna kalmış, Ömer Gazi'ye kalmış tımarlık. Oğlu da kendisi işletemeyeceğini fark edince arazileri kendine dine vermiş. Bunu haberini alan kadı Yıldırım Beyazıt'a, Haber vermiş. Yıldırım Bey'le getirin onu var demiş. İki tane Yeniçeri almaya gelmiş. Bu tabii şey artık dini işlere verdiği için dünyevi işlerden elini ayağını çekmiş durumda. elini ayağını çektiği için de kıyafetleri tamamen tarumar. Ee, tek parça yani sadece bir elbise giyip elinde bir asayla dolaşıyormuş. Ee, yazılanlara göre tabii ki. Ee, askerler gelince Yeniçeriler bir saniye demiş. Biraz bekleteceğim siz demiş. Evin içindeki yağdanlıktan pamuğu batırıp Yağ damlığı yakmış, yaktıktan sonra göğsünün içine koymuşlar. Buradan, yani Akkent'ten İstanbul'a gidiyor, Yıldırım Beyazıt'ın yanına. Yıldırım Beyazıt'ın yanındaki mesafeyi düşün, İstanbul'a gidiyorsunuz ve sadece bir yağ damlıktan hafif bir yağ damlatıp yaktığınız bir ateşten bahsediyoruz. Yıldırım Beyazıt, Hazretler'in yanına gittiği zaman, o yanan hala yanmaya devam eden pamuğu çıkartıp gösteriyor. Sen artık olmuşsun diyor, veli olmuşsun diyor, artık gidebilirsin diyor. Atalarımızdan, dedelerimizden öğrendiğimize göre bu adı, buranın ismi eskiden Zavi'ymiş. Şimdi Zeyve, Zeyve oldu. Ondan sonra 1960'lardan sonra Akkent oldu. Ondan sonra bu yatır da türbiydi. Zamanla burayı biz yeniledik. Burada yatan yatırın er, erenlerden Donsuz Ahmet diye bir zat. Hı hı. E, Tabi geçmişini fazla bilmediğimiz halde bu buralarda yetişmiş erenlerden o zamanın döneminde e, ki çok kendini yetiştirmiş, geliştirmiş bir efendim, muhterem bir zat. E, Orta Asya'dan gelme soylara göçeme olarak gelmişler. Burada e, sulak bulmuşlar kendi şeylerine göre. Buraya yerleşmişler. Burada da işte o zamanlarda yaşamışlar, bizim bildiğimiz donsuz Ahmet bugün o günden bugüne gidiyor. Yani bu gençliğinde Mısır'a gitmiş, Mısır'da Arapça okumuş, öğrenmiş gelmiş. İşte burada ölmüş yani türbe olarak kullanıyoruz. Burada yıllarda Mayıs ayında Hıbrellez diye bir şeyimiz vardır, Mayıs'ın 5'inde veya 15'inde Cuma gününe rastlar eee keşek yaparız. Bayağı güzel olur yani. Bu geleneksel bir şeydir. Yıllardan beri bu devam ediyor edecek de yani. Bu eskiden etrafında 4 tane 5 tane kabirler vardır. Bu kabirlere yani bunu ermiş olarak ermiş olarak yani kabul ediyorlar. Bu kabulda tekrar içindeki içindeki insan o da ermişlerden yani donsuz ömer diyorlar. Bunun hasta şifa olarak ondan sonra hayvan kesiyorlar, tavuk kesiyorlar. Bunun etrafında dolaşıyorlar, dört beş sefer dolaşıyorlar. Dolaştıktan sonra oradan bir şifa alarak Yani Bir şey diyerek halen de Yürütmekte yani Hala devam ediyor Devam ediyor Bunu Öylesey kadar Yani asırlar geçti yani Ben 70 yaşına girdim 70 senedir yani bu Etrafında böyle halen daha de devam ediyor yani İlk başta şeyden bahsettin İçinde 4-5 tane kabir var demiştin Bu Şu etraflarda Ha, etrafında. Türbenin etrafında. Içinde. Türbenin etrafında, içindeki donsuz meyve ya var, işte oradaki halen daha duruyor. O şeyin altındaki yatırın altındaki delik mi yaşadınız? Işte? Oradaki delikten toprak alarak, yani içinde eğlenmiş gibi toprak var. O toprağı alaraktan şifa yerine kullanıyorlar. Şifa yerine. Kimsenin çocuğu olmuyor, kimsenin başarıye, kimsi hastalıktan yani. Gidiyorlar bunun etrafında dua ederekten Oraya giriyorlar iki 3 erken namaz kılıyorlar O toprakları alıyorlar gidiyorlar Ama şeyler vardı Deliller var olmuş olan Kanıtlandı deliller vardı Kim var mı onlardan tanıdığınız hikayesini bilen? Vallahi varlar bilemeyeceğim Benim dayımın kızı oldu işte Çocuğu olmuyormuş Benim dayımın Damatının çocuğu olmuyordu İstanbul'da i̇şte, oturuyorlar kendilere Bana kendileri söylediler ben, uzmana ya. kadar çocuklar olmadı, ben Almanya'da oturuyor kendim, Hamburg'da, kendileri geldiler burada, duasını ettiler. Bir, üç ay, 6 ay sonra çocukları oldu, yine kendileri söylediler. Bu yaşanmış bir olay. Yaşanmış bir olay, ya oluyor canım diye, şifa yerine o toprağı götürüyorlar, kimse boyun kesiyor, kimse tavuk kesiyor, kimse horaz kesiyor. Yani bu, Kişisinden dolayı yani bu yatırı biz daha halen de yürütüyoruz yani, devam ediyor. Ayrıca bir kişiden duydum ben kendisine bir yakınım oluyor benim, ismini söylemek isteme Kendi gelmiş aynı şekilde dua ettim ben burada diye, Şun, şunları diledim diye, benim aynı dilediklerim oldu dedi bana. Yani oluyor yani, kendi... Oluyor Yani içinden gelerek dua edilen her şey kabul olunuyor. yani. Türba hakkındaki bilgimiz tabii duygulara, duyumlara dayanıyor. Hı hı. Biz her sene burada yani tarihin de pek bilemiyoruz. Bazıları mutfak der, bir şeye göre de mırtlaktır biz. Bütün e, köyün katkılarıyla köyden toplanan e, buğdaydır, undur vesairedir. Bunlar bir araya getirilir. Kasabamız halkının hanımları onu ekmek olarak, yufka olarak e, yazarlar. İşte o Mayıs'ın ilk cumasına e, e, getirilir. Tahminen bu 5-6 Mayıs olur. 6-7 Mayıs olur. Oralarda bütün köylü civar kasabalardan da gelen misafirlerimizle beraber... Biz bunu bunu toplarız. ile yeriz güzel bir şenlik olur yani. Kıdrellezi kutlamak gibi bir şey bu. Ee, ona benzer. Bizimki buraya has bir şey. Hı hı. Şimdi buradaki zatın da biz Horasan evlialarından olduğunu e, biliyoruz. yani hı. Ahmet Yesevi'nin talebelerinden. Onları Anadolu'yu yeşad etsinler diye gönderdiği zaman bu zat da buraya gelmiş, yerleşmiş. Etrafında bu yakın bizim otlaklarda mahalleler var. Şimdi burası dört mahalle olarak, Araplar Mahallesi, Ançallar Mahallesi, Karamusapalar Mahallesi ve Ağalar Mahallesi olmak e, üzere e, burada onları bir araya getiriyor, burada ders veriyor, bunları aydınlatıyorum. E, lakabı da donsulam, e, bu halk arasında bazı başka türlü yorumlanıyor ama benim yerim var, Profesör Metin İkici. Metin'in anlattığına göre, donsuz. Bazı evliyalar, şey yaptıkları zaman, sıkıştıkları yahut da zora geldikleri zaman, don değiştiriyor, kuşkuluğuna giriyor, vesaire uçuyor. Bu zat o mertebeye gelememiş. Hı. Hı. Onun için donsuz Ahmet denmiş. E, muhterem bir zat. Buna biz sahip çıkıyoruz. Birazcık rivayetlerden bahsedelim. Akkent halkına yani eski ismi Ezel ve halkına sorduğumuzda yaşadınız mı, yaşayanlar var mı dediğinde evet rüyalarınızda gördüklerini söylediler. Nasıl gördünüz? İri yarı, esmer, beyaz sakallı ve yeşil sarıklı olarak görmüşler. Ömer Gazi. bu onların gördükleri. Biz sadece aktarıcıyız size karşı ama onu asıl göstermek istediğim çok önemli bir şey var burada. Hemen yatırın altında burada bir sütun kaidesi var. Herhangi bir artık kentten alınmış. sütün kaydetsin hemen burada zaten e, çevre halkından bırakılmış bazı şeyler ama burada bir tane deliğimiz var. Bu delikten toprak alıp e, inanışa göre yediriyorlarmış ya da başka bir şekilde kullanıyorlarmış ve hastalıkların geçtiğine inan inanıyorlar.